Değerli seyirciler, değerli öğrenciler, değerli ebeveynler, değerli öğretmenler ve okul yöneticileri... ...Business Channel Türk TV stüdyolarına ve İçgörü programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Şu anda konuğumuzu tanıtacağım. Kendisi öğrenci koçu ve yaşam koçu, aile danışmanı, aynı zamanda bir anne... Yüksel Köksal Hanım efendi. Merhaba hocam. Merhaba nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Keyfimiz çok iyi. Sizinle olup da e, keyiflenmemek mümkün değil öncelikle. Ve böyle güzel bir programda olmak da ayrıca çok değil güzel. Değil mi? Sağ olun. Evet. Evet. İyi ki geldiniz. İyi ki çağırdınız. Peki seyirciler çok merak ediyorlar. Önce sizi tanıyalım. Yüksel Köksal kimdir? Biraz bahsederseniz eğitimlerinizden, hı hı. E, ailenizden de bahsedersiniz. Özellikle tamam. bugünkü konu. Yükselen başarı koştuğu olduğu evet. için modelinizden <gülüyor> e, nasıl oldu bu yolculuk, nasıl çıktı evet. bu proje, bu fikir? <gülüyor> bu çok önemli çünkü birçok kişi koştuktan bahsediyor ama sizin kendinize has <gülüyor> tecrübelerinizden gelen hani kökleri daha derinlere evet. e, hala gençsiniz ama gençlik yıllarınıza uzanan bir öyküsü var bunun. Evet.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 Bilmiyorum rahmetli mi olmuştur, yaşıyor mudur, lisedeydik o zaman. Eserleriyle şey yaşıyor yazdı. efendim. Evet aynen. İşte sizsiniz. Dedi ki yüksel ki yerim bu yer değildir, dünyaya gelmek hüner değildir gibi bir şey yazdı mesela. Çok güzel bir söz yazmıştı. Artık oradan mıdır nedir hocam bilmiyorum ama hala böyle bir e, hep eğitim alma, bir şeyler yapma, kendini geliştirme yolunda bir yolculuk yapıyoruz. Önce kendimizin koçuyuz. Doğru mu? Doğru. Değilsek de olmalıyız. Evet değilsek de olmalıyız. Çocuklarımızın koçu olmalıyız. E, bu süreçte ne oldu? Yüksel Köksal kimdir? Yüksel Köksal önce gıda mühendisi oldu. Psikolog olmayı ya da e, psikolojik danışman olmayı çok isterken ama babasının yönlendirmesiyle bir şekilde e, o anda gıda mühendisi oldu. Yıllarca da mesleğini severek yaptı. Daha sonrasında o içindeki hala aynı şey işte insanlara dokunmalıyım, insanlarla birlikte olmalıyım, onların hayatlarında bir farkındalık yaratmalıyım duygusu mudur nedir bilmiyorum ama onunla birlikte NLP eğitimlerini aldım. NLP benim hayatımdaki dönüm noktasından biri oldu. Ondan sonra Koşuk eğitimlerim devam etti. İşte hipnoz, e, NLP Master Trainer olana kadar ve bunun eğitimcisi olana kadar devam etti. O dönemde bir e, kitap çalışmam oldu. Ana baba farkındalığı. Sonra evet. orada da koç gibi ebe ebeveynler olmaktan bahsettim. Dedim evet, ki anne babalara. Bu arada seyircilerimize <gülüyor> gösterelim. Ya, hakikaten anne baba farkındalığı bizim e, yani dostlarımız arasında velilere de Tavsiye ettiğimiz bir kitaptır. My Life Danışmanlık Merkezi'nde. Buyurun. Evet. Bu, e, orada da tabii o süreçte de belki de çocuklarım, iki tane oğlum bana... E, en büyük yoldaş oldular. Beni biraz da kamçılayan, biraz bu yönde kendimi geliştirmeme, daha çok daha çok araştırmama, daha çok okumama sebep oldular. Şimdi o iki delikanlı, birisi intern, son sınıfta tıp öğrencisi, diğeri de yine tıp öğrencisi ve üçüncü sınıfta. Aslında e, öncelikle kendi hayatımızda bu yükselen başarı modelini gerçekleştirdik. Yani aldığınız eğitimleri evet. sıcağı sıcağını kendimiz ailede uyguladır. ve çocuklara evet. Zaten öğrencilere uyguladık. Öğrendiğimiz bir şey. Eğer kendimiz üst Üzerinde bir fark yaratmıyorsa o zaman bu ya öğrenememişiz tam ya da hayata geçirememişiz anlamına geliyor. Daha sonra tekrar e, sosyal okudum. Daha sonra ana baba e, şey aile danışmanlığıyla böyle yolumuza devam ediyoruz. E, bu süreçte de merkezimizde şu anda... Özellikle çok önemsediğimiz ve çok başarıyla devam ettiğini düşündüğümüz bir modelimiz var. Yükselen başarı modeli diyoruz biz buna ve kişilere özel bir tasarım yapıyoruz. Yani sadece evet biz bugün biraz öğrenci koşuluyla gireceğiz işin içine ama yükselen başarı modeli sadece e, lise veya üniversite <gülüyor> üniversiteye hazırlanan öğrenciler için değil, aynı zamanda e, sınavlara hazırlanan, hayatında kariyerinde bir farkındalık yaratmak isteyen, başarıyı elde etmek isteyen, işte KPSS gibi bir gerçek var bütün öğrencilerin önünde mezunların da önünde bu, bu gibi sınavlara hazırlanan herkese birebir uyguladığımız birebir tasarladığımız aynen bir üzerine elbise diker gibi ona özel hazırladığımız bir koşucu modeli ve biz merkezimizde sadece evet ben varım psikolog arkadaşlarımız bize destek veren birçok işte psikiyatrist arkadaşlarımız her açı büyük bir grupla çalışıyoruz ve kişinin ihtiyacı olan neyse o yönde ona göre bir model.